Selam beyler. Yine yeni video. Param bitti. O yüzden video çekiyorum. Sağ. Her neyse selamlar dostlar, benim bir can. Ee, bugün yine param bittiği için video çekiyorum, şaka yaptım. Ee, Rogoğlu'a yine bir göz atacağız. Bakalım bu oyuna ne olmuş acaba? Her yani 10 videomdan galiba kuzu Rogoğlu böyle göstermek olacak. Yani başka içeriğim yok kanka ne yapayım yani içerik bulun içerik videoları çekeyim ama içeriğim yok. Her neyse şimdi bugün abi bu oyuna ne olmuş onu inceleyeceğim. Bu oyuna yeni Kagone Quinko'ya falan gelmiş. Ee, bir tanesi de zaten şu an bende var. Ee, onu tanıtacağım. Ananı vurma ur. Neyse neyse neyse. Şimdi arkadaşlar yeni gelen Kagone'den. Kagone değil aslında Kuyunkuyu'yı göstereceğim. Ee, i̇smi Reaper. Kanka ananı avradın! Evet beyler bunun ismi reaper ee, kendisi 350 milyon yancık ee, çok da OP bir şey değil ama yine güzel bir şey yani İyicez bakacağız nasıl bir şey bu yani ben de adam akıllı bilmiyorum çünkü yani çok oynamadım Rogol oynamıyorum da zaten Roblox'u saldım O yüzden bir deneyelim yani abi nasıl bir şeymiş şimdi ilk öncelikle birini bulmam gerekiyor Evet beyler şimdi bunun skilleriyle başlayacağım bir dakika usta usta salonu bana usta. usta dur tamam neyse çık tamam Tamam özür dilerim yanlışlıkla vurdum. Evet orada bana bir kıyım yaptılar. Şimdi usta bunun skilleriyle başlayacağım. Usta bunun skillerinin E'si. Yani bakalım E'si nasıl? Böyle E'si etrafında dönüyor. Bu hangi skill'e benziyordu? Şeye Jason'ınkine benziyor. Böyle dönüyor vuruyor usta. Böyle zınk. Kanka ben skilleri tanıtıyordum. Niye bana yakın duruyorsunuz abi? Şimdi usta bana dalma, usta bana dalma, usta ben sikil sen niye bana dalıyorsun? Neyse, şimdi R'sini birinde deneyeceğim. R'si arkadaşlar birini alıyor böyle yere şak diye yapıştırıyor. Şu arkadaşla deneyeceğim. Hop! Ananı sik... Hop! R kardeşim, bakın R görüyorsunuz yere yapıştırıyor, abi öldürüyor yani anladınız mı? Çok OP bir şey. Onun dışında, onun dışında F. Kanka F'si bunun ee, bir darbe atıyor, bu darbeyi kimin... Gel <gülüyor> lan Anladım hocam Acıyor, Kader bizi niye Durun birinde bunu göstermek istiyorum yani Ben şöyle fe atacağım Hop şuradan Kanki merhaba Zınk Zınk Kanka sağ, seni bir kesmek istiyorum ben Evet arkadaşlar mesaj geldi ha, <gülüyor> Neyse ee, Şimdi kanka Sana da F'de göstereyim fesi böyle beyler Kesiyor yani görüyorsunuz böyle kesiyor Ondan sonra C hop C'si de arkadaşlar uzaktakinin yakını çekiyor. Şimdi onu da göstereceğim. Tabi çekemedi adam tek yedi. Şöyle bunların üstünde göstereceğim. Sonra altı 4 alt alt alt alt atacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Adam ezici yani itler gibi öldü bu. Arkadaşlar bir daha rokoz falan oynayalım.